Bunları şöyle ot tanınmış Şöyle gidelim Geç geç geç Abicim çok sıkıldım ya Aha Şurada bir adam var Lan bu adam bana bir yerden tanıdık geldi lan Ey sen Sen umut vermiş Sana diyorum lan Adam ses çıkarmıyor Hey Sana diyorum alo Sana diyorum sana Duymuyor musun beni? Ben bunu uğraşmayacağım Manyak bundan nedir? Abi. Ne diyeyim Git git, git git Çok güzel, çok güzel Keşke arabayla gelseydi gece şurada, şurada bir kestireyim Şimdi bir şey var mı? Yok gibi Her neyse bir gece şurada kestireyim ya. Ne olacak ki Şurada şöyle güzel her neyse ya şu fakirin yanına gireyim. Evet. Geldim. Ne haber da fakir? Evet. Tamam. Annesi, Her neyse. Haratus Hadi görüşürüz. olurduk continu. ATİZ! Şimdi, Kim vurdundu? O Exineronnen! yapmış olduğun bir kata yüzünden Seni öldüreceğim. Kç tamam, Tamamdır. Koç Nun. A assessment filmin hayatı Hakkına. Allah'ın kardeşi. <Gülüyor> ben öptüm